Selam, ben Sultanoğlu. İyi, güzel ve ahlaklı insanların kanalı, sizin kanalımız. Hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşımızdayız. Gördüğünüz gibi bir misafirimiz var. Misafirimizi bugün çalıştıracağız. Misafirimiz e, elektrikçidir Mustafa Usta. E, Evlerimizde çok sıkıntı Abi onda hepsi var. Elektrik, su, inşaat. Maşallah tabii. on barmağında 10 marifet. Tabii, tabii, tabii. Muralarda evde kalmaz diye. Yok, şey. yok, maşallah. maşallah. Evet, de, aynen, aynen. Tamam. Ee, evlerde ısırma amaçlı kullandığımız ufolar var. Ufoların e, bir teli kopmuş. Mustafa Bey bize nasıl değişeceğini gösterecek. Ümit ediyorum beğenecek bir video olacaktır. Ben sözü uzatmadan Mustafa Ustama bırakıyorum. Hazırsanız buyurun başlayalım. Mustafa Bey söz sizde. Ben böyle geçtim. Devam edelim. Apsarşı varlığa ne yapacağını da şimdi bu görünce Arıza tespitini, tespitini yaptık değil mi yaptık. Ben biraz yardımcı oluyorum şimdi. Arıza tespitini yaptık. Bunun teli kopmuş. Şimdi bunun telini değişeceğiz. Hı. Önce bunun korumasını söküyoruz. Hı. Korumasını söktükten sonra bir de bunun böyle kanallı şeysi var. Kenarlıklar? Kenarlıklarını çıkartıyoruz. Ondan sonra bunun şöyle şeyini çekiyoruz. Kopuk da burada Gördüğünüz bir gibi. Elini bir elini çekerseniz görsünler Mustafa Bey. Mustafa Osman elini çekersen. Hah. Oradan evet. Nele şimdi <gülüyor> şu kop kop şeylerin haberi yok Usta Usta. Şimdi biz bir kanalda bir aile gibiyiz ya. Rahat insanların anlayabileceği şekilde konuşuyoruz. Fazla teknik terimlere ihtiyacımız yok Mustafa abi için. Tamam mı? Evet. İnsan gördüğünüz gördüğünüz rahat gibi bu yani. forum bitmiş. Abi neden eritir böyle? Neden eritir böyle? Kullanım ömrü dolduğu için mi? Kullanım ömrü benim değil, ömrü var bu tellerin. Peki Bir şey yapamıyorum, bir bazı yerler düz, bazı yerler bir şey yan çevirdiğinden de olabilir mi? Sizce yan de... çevirmede dik tutmada, dik tuttuğumu tel bir yere toplanır, ondan da kopma ihtimali olur. Gerginleşiyor yüksek ısıdan, benim tarafa yığılma oluyor. Bir tarafa Sizce yığılma olduktan benim. sonra kopma yapar. Ha, o yığılma da fazla, fazla amper tüketiyor. Aynen öyle. Erken çürüme yapıyor. Eten çürüme Eten çürüme <gülüyor> yapar. Dikey şekilde kesinlikle bu kullanılmaz. Ha bu şekilde yatay kullanılır? Yatay kullanılır. Arızaların genelde o dikey kullanmaktan kaynaklanıyor değil ne mi? Olduk. Dikey kullanmakta kaynaklanıyor. Tamam. Üstte ustada kaç çeker? 2 Tamam abi. Al. Al. Acaba formatlar hep böyle biraz daha aile içindeymiş gibi imajda mı yapsak ne yaparsak? biraz büyük olsun. Evet. Ama ne yapalım? Bir de biz büyük profesyonel olsak dediğim doğru da işte bizde de profesyonellik yok. Şimdi o şeyi söktük, teli. Yeni teli bir tel takıyoruz? Yeni bir teli yerine takıyoruz. Orada ilk önce ne yapıyoruz abi? Teli şeyin üstüne. Bak bu telin iki tarafı da vidalıdır. Heh. Vidaları bu arkalarını sökerseniz, biz şimdi birini söker. Orada yuva var, söktüm. Yuvadan geçiriyoruz. Evet, yuvadan arkaya vidalıyoruz. Evet. Arkaya, arkaya vidalıyoruz. Vida tamam. Yani floresan lambaların iki tane şeysi var, çubuğu var, o çubukların geçmesi, starter'e geçmesi gibi değil mi? Evet, aynı. Burada ortadaki vidayı deriye sokuyoruz, arkadan vidalıyoruz. Doğru. Niye soğudu? Fahim kendi çalıştı. Ha şimdi camını takacağız. Şimdi camını tekrar takıyoruz burada. Camda da kırık var, onun bir sakıncası olur mu? Camın kırıklığı gövdeye değmedi müddetçe hiçbir sakıncası yok. Eh. Şu telin gövdeye değmemesi lazım. Böyle Tel değimi ise cam değebilir. Cam değebilir. Şase şase almazsın önemli olan o. Çünkü niye insan buna eliyle dokunabiliyor? Statik zemin olmadığı için geçmiş olacak. olacak. Bileten bir yer bulduğu zaman aynı şekilde orada da yuvasından bir geçiriyoruz onu. Aynı şekilde yuvasına geçiriyoruz bunu. Tel çıktı. O şey gibi değil mi? E, seramik. Seramik elektrik geçirmez şey. He. Tekrar bunu takıyoruz. Mesela şu kırık olanı çıkarıyoruz orada. bir daha şeyip çıkartıyoruz. O bütün tekini vidasını oraya aynı montaj diye. ediyoruz. Mesela o ikisini de çıkarttık mesela oradakileri. Ki şunlar. Bunları çıkarttık. Yenisini taktık zaten yenisi de burada. Şöyle gösterdik zaten onu. Şimdi abi şunu gibi aynı yerine takıyoruz fincanını. Aslında çok e, basit sayılır değil mi bunun tamiri? Bunun tamiri çok basit. Doğru. iki tane vidayı sadece söküp takıyorlar. Mesela bak da buraya getirdik miydi yuvasına? Selam'in giriş yuvası Selami. var camı da o yuvaya oturtuyoruz. Yuvaya oturtuyoruz üstüne de şeyini kapatıyoruz. <gülüyor> Tek dikkat etmemiz gereken şey bütün bu işlemler yaparken UFO'nun fişi elektrik krizine evet. takılı olmasın. Takılı olmaz. ve bir de mümkünse gözlük kullanırsak daha iyi olur değil mi? Doğru. Yani herhangi bir sıçrama yapmasın diye cam falan kırılmaması için takılması, önlem alınması daha iyi. Geriye bu korumalı Hem geriye tepmesini engelliyor Hem o. O seramin, so seramiğin için kanalı var burada. Kanala geçiyor Porselenin üstünde şeyler var, setler var. O sete üstüne geçirdik. Mi? Aynen öyle. O hareket etmesini engellemiş oluyor. Köprü vasıtasıyla. Sağ sağa sola gitmeniz hareketini engelliyor. Hem de düz durmasını sağlıyor. Şimdi ne yapıyoruz? Koruyucu mu takacağız onu? Şimdi koruyucusunu tekrar gili yerine takıyoruz. Festik kullanırız. Hı. Hay, bir test belki. Hayır test eder misin diyor Erhan Usta. Test edelim. Ha biz ya biliyoruz sen işini sağlam yaparsın. Biliyorsun en azından gösterelim. Ne şimdi bizim e, seyircilerimiz o kadar dikkatli ki biz bir daha yanlış taktığımız bile yorumlarda söylüyor, uyarıyorlar. Teşekkür ediyoruz. Onların yorumları bize çok önemli. kızarmaya başladı. Şu anda uf olmuş, çalışmaya başladı. Evet. Çekelim. Geri kalan montaj işini tamamlayalım. Doğrudur. Mustafa Usta o kadar alışmış ki yaptığı işin sağlamlığını taktı mı taktı, bitirdi mi bitirdi. <gülüyor> Aynen öyle. Şimdi, şimdi taktım da hep işte bizim e, seyircilerimiz de dediğim gibi. Niye Seyircilerim diyor. Belki sıklığına kızacaklar bize de. Ee, arkadaşlarımız diyelim, ailemiz diyelim. Çok dikkatli olduğu için. Mustafa Usta varsa senin böyle e, tamiratların ne olduğunu da senin çok çağırırsın ya sadece dersin ya ustasını söyleyince abi normalde bu bunun otomatik diye. Normalde kötü otomatik. Değil mi? Normalde bunun otomatik gazlı olur. He ona istesen. Termostat termostat. E. Normalde bunun termostatı değil. Ama ki bizim milletimiz ucuz olsun diye Hep uğrunda diye için bu ucuz. Bu şu evet. 10 lira. Öbürü 40-50 lira. Şimdi öyle diyorsun da biraz da maliyetleri düşürmek için insanlarımız da falan ediyor. Aslında kalite isteseler kalite takarlar da. Aynen öyle, biraz daha Biraz daha orada var. var aslında. Yoksa normalde bu buna ne kadar da kapatsa geç kapadır. Ama o saat dakika geldi mi kapatır. Şey olarak mı? Derece olarak derece mı olarak. şaşar diyorsun? Bu derece olarak şaşar. Ama öbürü saati tutmuyla milimle şaşmaz. Kendi tamam. Altın nefesi. da çekmiyorduk. Yeni ha. yerimiz. İmajda yeni. Ha. Fark ederler yerin yeni olduğunu. Ha. Ama şurada arkadaşlara şunu da hatırlatalım. Bizim servisimiz yok arkadaşlar. Biz servis yapmıyoruz. Lütfen bu konuda bize yazmayın. Yani sizin eşyanızı biz tamir edemeyiz. Biz sadece yedek parça temin edemeyiz. Biz sadece size bir yol gösteren kılavuzluk yapıyoruz. Evet. Bitti mi Mustafa usta? Bitti. Bir videonun daha sonuna gelmeden önce Erhan usta. <gülüyor> Mustafa usta çay içmeyi unuttu, işe daldı. Evet. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Selam ben sultanoğlu Allah'a emanet olun.